Sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı anlar ve zamanlar dileyerek bugün kanalımız olan Hayatımız Arapça'da yeni bir hikaye serisi okuma çalışmasına devam et başladığımızı bildirmek istiyorum. Bu hikaye serisi Allah izin verirse 35 bölümden oluşmakta ve bu bölümlerde yazarların hedeflediği Esas unsur, çocuk şahsiyetinin, karakterin, kişiliğinin şekillenmesi, bina edilmesi. Tabi bu hikayeleri okurken anneler, babalar, öğretmenler, ablalar ve abilerin yararlanacağı ilkeler de göz önüne gelecek. Yararlanmamız ve Arapça öğreniminde faydalı olması dileğiyle birinci başlıktaki kitabımıza başlıyoruz. Ene Esifun ben üzgünüm. Yani özür dilerim. Evet bu söz çok önemli arkadaşlar. Yani kalbe giden bir söz. Biz çocuğumuza, çocuğumuzun da bize karşı bu lafları söylemesinde, söylemeyi öğretmesinde fayda var. Enesifun. <gülüyor> Sihirli sözcüklerden, cümlelerden bir tanesi. Enesifun. <gülüyor> özür dilerim. Enesifun. <gülüyor> Affedersiniz. Evet, asif. Silsiletü kısasin, yani tekviğin şahsiyeti tıfli. Tekviğin şahsiyeti tıfli, çocuk şahsiyetin oluşması ile ilgili hikayeler, hikayeler dizisi. Sondan başa doğru gidiyoruz. Silsiletü silsile demek, seri demek. Kısası, hikayeler serisi, tekviğin oluşturma, yaratma, e, e, şahsiyeti tıflı, çocuk şahsiyetinin oluşturulmasından hikaye serisi, hikayeler serisi. Birinci dedik başlığımız, Ene esifun", Ene esifun ben üzgünüm. Şimdi bu kitabımızda muhteviyat diyor arkadaşlar, muhteviyat. El-Muhteviyyatü, yani ihtiva ettiği başlıklar. Bu kitabımızda, okuyacağımız kitabımızda üç tane başlık var. El-Te'ekhur an mev'idin mübarati, yani üç hikaye. et teekhur geç kalma. Nedir? Sözleşilen, söz verilen maç saatine, maç vaktine geç kalma. E Bu, el safhatu ve-Tesiyatü. والمادة الثانية المحترجة الثانية على الشاطئ قيظا بطا الصفحة العاشرة والسابعة عشرة والقسم الثالث في الصف في صنفته الصفحة يبدأ هذا العنوان يبدأ هذا العنوان من الصفحة الثامنة عشرة حتى الرابعة والعشرين. تمام. 24 صفحة كذا يا Şimdi arkadaşlar El-Takhur Evet El-Takhur Geç kalma an mev'idi vadesinden vadinden Sözleşme anından el Maç saatine Maça geç kalma Diyor ki Kâne nadir ve usame Şakî kayni Usame ve nadir İki kardeştir. Yuhibbu severdi kullün minhüme her birisi. Diğerini nedir? Hubben şediden. Hubben şediden. Şiddetli bir şekilde. Her biri diğerini şiddetli bir şekilde severdi. İki kardeş. Şakir. Baba bir kardeş. Ve yaşayın fi kukhin sagirin. Ve ikisi de küçük bir kulübe de ne yapardı? Yaşardı. Kukhin sagirin. وكان idi هناك orada mel'abun bir oyun sahası vardı. Ee, bilqurbi yakınında min khuhihime kulübelere yakın bir de oyun sahası yani stadyum vardı. وكانت ve, ve idi هناك orada yani oyun sahasında stadyumda mubaratun mubaratan Kriket, kid kriket, bu İngilizlerin dünyaya yaydığı bir sopayla oynanan bir top şey, Oyunuş arkadaşlar. Sevfe tuqamu fil mel'abi ve e, stadyumda oynanacak bir kriket maçı vardı. Evet. Ve kâne nadiru, nadir idi, severdi müşahedete izlemeyi, seyretmeyi Mubarayatil kriket. Kriket maçlarında ne yapardı? kesiren cidden gerçekten çok severdi ve talaba min ahihi talaba istedi min ahihi kardeşinden en yekhuzehu almasın, götürmesini ilal melabi stadyuma el cricket yani cricket stadyumuna oyun sahasına götürmesini istedi. Fe ona söz verdi Usame'tu Usame en yusbihahu yushibe yushibehu ila hunaka fi'l-yawm't-tali. Ve Va, fe va'adehu pardon Usametu Usame ona söz verdi niye usame diyor çünkü fa'il hü nedir nadir bak orada hü nadire gidiyor yani ve vada usame tu nadira ey yus yeshibehu sahabe yeshibu yani eşlik etme yoldaşlık etme arkadaşlık etme ile hüneke oraya Fil yevmi te'li ertesi gün. Ertesi gün onu oraya götürmeye ya da ona arkadaşlık etmeye, yoldaşlık etmeye söz verdim. Sahabe <gülüyor> yashabu. Evet. Ey yashabehum. Herhalde öyledir. Evet. Ve fi sabahil yevmi. Ve fi sabahil yevmi. Ve et gel, ertesi günün sabahında i̇ste kaza, üsame-ti, üsame uyandı, mübekkiren, erkenden, ve haraca, limukabeleti, ve çıktı ne için? Buluşmak için, limukabeleti, karşılaşmak, buluşmak, ehad-el <gülüyor> eşkası, kişilerden biriyle, şahıslardan biriyle, karşılaşmak için, erkenden uyanıp çıktı. Ve kâle ve dedi ki li-ekhihi kardeşine innehu seye'udu seri'an cidden. İnnehu seye'udu seri'an cidden. O süratli bir şekilde, çabuk bir şekilde dönecek. Ya yani döneceğini söyledi kardeşine. Kardeşim merak etme ben hızlı bir şekilde geri döneceğim. Ve hâkese ve böylece bu şekilde cilesen nadiru, emmel, bebi, nadirda kapının önüne böylece oturdu. Nedir? Fi intizari bekleyerek, usamete, usameyi bekleyerek, liyaz habehi ona götürmek için, yoldaşlık etmek için il al mubaratı mıca? maça götürmek için yani Usame'yi ne yapmaya başladı? Nadir kapının önüne oturup beklemeye başladı. İle Enharacet çıktı Câret-e Hüme komşu hanım çıktı Es-Seyyidetü Kerimetü Kerime hanım, komşular Kerime hanım çıktı min menzilihe evinden çıktı mea kelbihe köpeğiyle birlikte es sagiri küçük köpeğiyle birlikte seyyide kerime hanım ne yaptı çıktı li tünezzihe nüzete sabahı onu sabah gezintisine çıkarmak için nüzete <gülüyor> sabah sabah gezintisi li <gülüyor> tünezzihe hü gezdirmek gezinti yapmak ne gezintisi sabah gezintisi nezaret sabahı. قالت السيده kerîmetü. Kerime hanım dedi ki merhaba ya nadir nadir merhaba. limaze <gülüyor> تجلس <gülüyor> niçin oturuyorsun bilharici <gülüyor> hakeza niçin böyle bu şekilde dışarıda oturuyorsun ya merdivenlerde oturmuş bekliyorsun. Felcevu <gülüyor> hava hüne burada soğuktur. Cidden. Cidden soğuktur. Fekale <gülüyor> nadiru. Nadir dedi ki sabahul hayr ya halet. Teyze hayırlı sabahlar. İnne ehi şüphe yok ki kardeşim usametü tabi ehi usametü sevfe Ahi Usame tabii İnne ahi Usame denen ismi oluyor. Selfa yus beni bana yoldaşlık edecek, beni götürecek ile mal'ab al-kriket el-yevm. El bugün beni kardeşim ne yapacak? Kriket stadyumuna götürecek ve ene entaziruhu. Ve ene ve ben entaziruhu onu bekliyorum en intazara yani intizar nazara baktı intazara bekledi arkadaşlar zehbeti seyyidetü kerimetü kerime hanım gitti fi tarihi her yoluna gitti fe kere nadiru nadir düşündü tefekkür etti kailen, diyerek şöyle diyerek fi nefsi kendi kendine diyerek şöyle diyerek ne yaptı düşündü tefekkür etti Selifenete geç kalacağız alal mubarat match'a geç kalacağız fe lem yasil ba'du kardeşim yetişmeyecek ne yapmayacak yetişmeyecek varmayacak gelmeyecek ve ba'de intizar rin uzun bir bekleyişten sonra Ade Usameti Usame döndü ahiren sonunda. Yani uzun bir bekleyişin sonunda Usame döndü ve kale Nadir ve Nadir'e dedi ki: Heyye ya Nadir, haydi Nadir. Laqad evşekat yaklaştı el mubaratü, mübare yani en maç en tebdi'e. Maç başlamasına ya yaklaştı yani az kaldı. Esri. Hızlı ol, çabuk ol. Lâ budâ Lâ budâ kaçınılmaz mutlaka yapmamız lazım en nebte'a et-tazâkira. Ayrıca ve şüphe yok ki de biletleri de satın almamız lazım. Qâl hâzâ ve huve yecri. Bunu koşarken diyor diyor. Yani bunu diyor ve koşuyor. Nehvel Yani Oyun sahasına doğru Koşarken Ne diyordu La büdde Kaçınılmaz ya yani muhakkak yapmamız lazım En nebte Atte zekire Ayrıca Biletleri de satın almamız lazım Yani mutlaka biletsiz içeri giremeyin Evet in dehşe nadiru. nadir dehşeti düştü ve fekkere ve düşündü kailen diyerek, söyleyerek fi nefsi kendi kendine söyleyerek, yok yani kendi kendine söylenerek ya da içinden konuşarak dehşete düştü ne diyor? lekad e muhakkak geldihu ve on nefsuhu müteakhiren kendisi geç bir şekilde geldi. Wakad hmm. jelas ve ben oturdum hune burada, fi berdi soğukta bekli oturdum. Livaktin tabiilin antazirhum uzun bir süre bu soğukta onu bekleyerek oturdum. İnnehum şüphe yok ki o lem yudrik idrak etmedi, kate Ehu, hata yanlışını, hatasını, kusurunu da idrak etmedi. <gülüyor> Vel haqiqatu ve gerçeği enne sülüke usâmetü, yaptığı kadı ceraha yaraladı şuuruhu, duygularını cidden gerçekten duygularında ne yaptığı Yaraladı. Yani Gerçeğine bakarsak ne yapacağız? Anlayacağız ki İfsah'nın yaptığı ne yaptı? Yaralı. Ne hada nadiru nadir kalktı alal fauri hızlı bir şekilde bi hakibetihi <tável> çantasıyla <ile> birlikte nedir fi <gülüyor> yedihi yani sağ elinde çantası olduğu halde hızlı bir şekilde kalktı. Verekada ve koştu, koştu. Hüve Eyvan oda liel haka bi ahiyim. Kardeşine yetişmek için o da ne yaptı? Verekada, Hüve eydan, o oda koştu. Liel haka ulaşmak için bi ahiyim. ve beraa Sıyıdete kırıme ve, fi tariqihem yolunda kırıme hanımla karşılaştılar. Fakat kânet aaidet dönüyordu. O dönüyordu. Yani hani gezintiye çıkmıştı ya. Dönüyordu. Evet yarınki dersimize burada dur.